Ee, hocam hazırsanız başlayabiliriz. Yavaş yavaş. Evet. Evet. E, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, değerli konuklarımız, muhterem hazırım, ee, hoş geldiniz. Oku Okut Derneği e, organizasyonuyla düzenlediğimiz İslam Düşüncesi'nde e, fizik teorileri ve evren modelleri e, okuma grubumuzun e, inşallah bu hafta yedincisini düzenliyoruz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. E, daha önce e, ismini defaatle zikrettiğimiz e, ve e, elhamdülillah bugün e, kendisiyle program yapmaya muvaffak olduk. E, Cafer Karataş hocamız, e, profesör doktor, Bursa e, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Kelam Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. E, hocamız e, Kayseri İmam Hatip'ti değil mi hocam? E, sizin, evet, evet, Kayseri İmam Hatip. Kayseri İmam Hatip, e, Cafer Hocamızla benim bir e, ortak bir noktam var. ikimiz de Marmara İlahiyat mezunuyuz. E, elhamdülillah. Evet. E, Cafer Hocam yine Marmara İlahiyat'tan yüksek lisans ve doktora yaptı. Yusuf Şevki Yavuz Hocam... Doktora danışmanınız galiba hocam. Hatırlam, Hatırlamış. E, yüksek lisans danışmanım Yusuf Şevki Hoca. Doktora Pardon. danışmanım Bekir Topalıoğlu hocam. O Bekir hocam. Yani Alba rahmetli, rahmetli Bekir yani. Topaloğlu hocamız. Ee, evet. Ee, hocamızın e, bugünkü anlatacağı konuyla ilgili ta böyle öteden beri önemli çalışmaları var. Ee, ben e, kendisinin kelam atomculuğuyla ilgili makalelerinden e, vakti zamanında çok istifade ettim. E, hem kelam atomculuğunun kökeniyle ilgili hem de e, yine atomculukla ilgili diğer konularda önemli makale çalışmaları yaptı Cafer hocamız. Tabii daha önemlisi e, kitapları da var. Özellikle Bakillani e, kitabı e, çok hocamızın meşhurdur. E, Bakillani'nin evren tasavvuruyla ilgili yapmış olduğu kitabı. Hocam o kitabın baskısı var mı şu an? Valla var mı bilmiyorum. Epey oldu bu ilk zaten ilk kitaplardan. Olup olmadığı hakkında da bilgim yok. Zaten yayın evet. de kapandı o yayın evi. <gülüyor> evet. evet. Şimdi evet. nasip olursa onun yeni versiyonunu inşallah. İnşallah. Hocam gerçekten bu bir ilgi var Türkiye'de. Benim mesela atomculuk eleştirileri kitabı Bugün söyledikleri için ben e, zikrediyorum burada. Üçüncü baskısına çıkıyor yani. Ya maşallah. Ya. Çok böyle detaylı bir çalışma e, dersiniz ama gerçekten kelama ve özellikle kelamın e, doğayla ilgili, evrenle ilgili e, kısımlarına Türkiye'de e, gün, gün geçtikçe daha da fazla ilgi artıyor. E, bugünkü e, Cafer hocamızın sunumunu yapacağı kitap Selam Düşüncesi'nde Evren ve İnsan kitabı. Aslında daha önceki yapmış olduğu çalışmaları da kapsayan ve hatta onlardan artık rafine de diyebiliriz. Onları böyle işte kendisinde toplayıp bir dünya görüşü ve insan görüşü ekseninde birleştiren bir kitap. Yeni katılan arkadaşlara hatırlatmak anlamında ee, hocamız inşallah 45 dakika bir saat civarı kitabını tanıtacak. Ee, sonrasında soru-cevap faslına inşallah geçeceğiz. Siz e, daha çok böyle bülmeden e, sorularınızı e, veya hocamız sunum yaparken öyle e, kesmeden sorularınız varsa onları saklayıp sunum sonrasına özellikle ayırırsanız inşallah bütün arkadaşlara bir söz vermeye çalışacağız. Vaktimizin e, El verdiği ölçüde. Evet, e, Cafer Hocam, e, buyurun söz sizin. Ee... Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet efendim, biz e, burada e, kitabım olan Evren ve İnsan. Daha doğrusu kitabın tam ismi Kelam Düşüncesi'nde Evren ve İnsan o şekilde e, isimlendirdik. E, bu kitap aslında e, bir kitap yazmak kaygısıyla ya da amacıyla e, ortaya çıkmış değil. E, zaman içerisinde e, yazmış olduğum makalelerin, e, tebliğlerin bir araya getirilerek bir kitap formatına dönüşmüş şeklidir. Tabii bu kitap formatına dönüştürürken epeyce zahmetli oldu. Şimdi bir kitap yazmak daha belki kolaydır. Planlı projesini yaparsınız, baştan başlar, sondan çıkarsınız. Var olan şeyleri bir kitap formatı içerisine dönüştürmek biraz daha zor oluyor. Aslında o zorluğu yaşadım biraz bu kitabı oluştururken. Ama elhamdülillah derdi toplu bir şey ortaya çıktı. Zaten Mehmet Bey'in de belirttiği gibi... Bakillani'de Allah ve Alem tasavvuru çalışmamı yaptığım için bundan önce benim için bu ikinci bir tecrübe olmuş oldu. Yani tecrübeli olarak biraz başlamış oldum. Bakillani'de Allah ve Alem tasavvuru kitabı Bakillani özelinde ele almıştık ama ben biraz daha geniş tutmuştum orada. Özellikle Bakillaniye kadar olan... Kelamın serüveni, onun üzerinde biraz durdum. Daha sonra bu Allah ve alem tasavvurunun gelişimi noktasında, özellikle kelam ilminin Irak bölgesinde oluşumundan itibaren Bakırlani'ye kadar nasıl bir süreç izlendi ya da nasıl bir gelişme kaydetti. Burada ise bu kitapta ondan biraz daha bağımsız, biraz ortam Var olan bilgiler üzerinden gitmeye çalıştım. Zaten Bakırlani çalışırken birçok bilgiyi zihnimde zaten toparlamıştım. Burada yaptığım şey şu oldu belki en önemli şey. Kelam düşüncesiyle felsefe ve tasavvuf düşüncesi arasında bir karşılaştırma yapma imkanı buldum. Yani sadece konuları kelam boyutunda ele alıp bırakmadım. İşte bu konuda felsefe ne diyor? Felsefeden farklı olarak kelamcı ne diyor? Onlar üzerinde biraz durmaya çalıştım. Kitap aslında temelde üç bölümden oluşuyor. Birisi, birinci bölüm e, varlık konusu, e, varlık konusu kelamcılarla işte felsefeciler, tasavvuf arasında nasıl bir fark var. İkincisi e, alem konusu, evren e, bütünüyle evren konusunu e, ele aldım. Üçüncüsü de ise insan konusu. Şimdi şeyden farklı e, e, Allah anlayışını buraya eklememiş olduk. Ee, ama tabii ki buradaki evren konusunda işlediğim e, bilgiler şeyle aynı değil, onu söyleyeyim. E, Bakırlani'deki Allah ve alem tasavvuruyla aynı değil. E, daha sonraki bildirilerden ve makalelerden oluştuğu için epeyce e, farklı bilgiler e, söz konusu. E, özellikle insan konusu çok önemli. Bizim e, kelamda e, biz biraz e, Allah anlayışını epeyce işliyoruz. Zaten kelam netice itibariyle Allah ve sıfatları üzerine oturduğu için e, onlar üzerinde epeyce duruyoruz ama mesela evren konusuna çok kısmen değiniyoruz. İşte e, cevher, araz meselelerini işlerken biraz, o işte hudus delilini işlerken biraz e, o konulara değiniyoruz. Ama e, insan konusu söz konusu olduğunda sadece insan fiilleri, o da kaza ve kader bağlamında insan fiillerini işleyip bir nevi geçiyoruz. Yani bir bütün olarak insanı ele alma durumumuz söz konusu olmuyor. Hatta e, niye e, böyle dediğimde bunun çözümünü de bulamadım. Eskiden beri de böyle olmuş maalesef. Yani şöyle eski bizim kadim kelam kitaplarımıza baktığımızda şöyle belli başlı başlı başına bir insan konusunu ele alan bir kitap görmedim. E, en büyük ee, en çok konu edinen kitaplar mesela işte şeyde vardır, e, Tapsıratul Edille, mesela insan konusuna belki en çok yer veren kitaplardan birisidir. O da insan fiilleri bağlamında konuyu, halgu ef'alil ibad e, çerçevesinde ele almaktadır. Bunun üzerine e, bu konuyu ben aslında bir seçmeli ders olarak düşündüm. Ve bu kitap da o seçmeli dersin bir ürünü oldu. Hatta şimdi arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Seçmeli dersi o şekilde ayarlayın ki sonunda bir kitap çıksın. Ve seçmeli dersleri statik tutmayın. Mesela her beş yılda bir seçmeli dersleri değiştirin, yenileyin. Bir ders mesela diyelim bir kitap mı çıkarttınız, artık ders, ders dersin sonucunda bir ürün elde ettiniz. Ee, belki bir iki yıl o kitap çerçevesinde dersi işlemiş olabilirsiniz. O dersi kapatın, yeni bir ders açın. Ve yeni bir kitaba yelken açın. Yeni bir kitap e, projesine yelken açın. Bizim e, seçmeli ders anlayışımız maalesef statik seçmeli derslerden oluştu. Daha baştan beri işte benim kelam problemleridir, çağdaş kelam problemleridir gibi e, kelam okullarıdır e, veya işte Türk kelamcılarıdır gibi böyle e, yerleşik değişmeyen e, seçmeli dersler e, oluştu. Halbuki onun yerinde kelamın ee, i̇çinde çok fazla yer edinmeyen tali konular. Mesela işte Mehmet Bey'in üzerinde durduğu kelam atomculuğu. Mesela bu bir seçmeli ders olmalıdır. Ve bunun üzerinde imalı fikir yapmalıdır insanlar. Ya seçmeli dersleri biz bir laboratuvar gibi ya da bir çalışma atölyesi gibi düşünmeliyiz. Zaten ilgisi olan öğrenciler gelip o dersi seçecektir. Normal, zorunlu dersler gibi değil bu netice itibariyle. 10 kişiyle de 20 kişiyle de olsa güzel bir atölye çalışması yapılabilir. Bu kitap da aslında bu atölye çalışmasının bir ürünüdür. Ya ben zannediyorum bir 5 yıl okuttum bu e, kelam düşüncesinde evren ve insan dersini. Şu anda biraz geliştirdim onu. E, doktora dersi olarak okutuyorum. Fakat bu kitabı okutmuyorum onu söyleyeyim. Bu kitabı öğrencilere diyorum siz okuy okuyacaksınız. Alın okuyun. Ben daha çok ee, eski kelam kitaplarında insanla ilgili bölümleri burada mezhep farkı da çok fazla gözetmiyorum açıkçası insanı konu edinen metinler bulduğum takdirde o metinleri her yıl değiştirerek tabi okutmaya çalışıyorum gelelim kitaba kitap dediğim gibi 3 ana bölümden oluşuyor birinci bölümde e, varlık konusu ikinci bölümde evren konusu üçüncü bölümde insan konusunu ele alıyor bunlar zaten iç içe e, konulardır eee Mesela Maturidide de gördüm bunu ee, insanı küçük evren olarak tanımlıyor. Özellikle Maturidide şeyde e, Tevratul Kur'an'da çokça geçer. Tasavvufta da zübdeyi alem olarak ifade edilir. Yani böyle evrenin evreni kendinde toplayan e, ya da evrenin özeti gibi e, ifade edilir. Dolayısıyla insanı işlerken biz aslında evreni de birlikte işlemiş oluyoruz. Bunu nereden söylüyorum? Bir e, söz vardır. Bazıları hadis kabul ediyor ama hadis değil. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbe. Kendini bilen Rabbini bilir. Mesela maturidi bu sözü Kitabı tevhidde zikreder. E, ama hadis olarak değil. Bir nevi hudus delilinin e, işleme biçimi ya da sürecini ifade etmek için. Çünkü kişi kendinden başlayarak Allah'a doğru gitme şansı vardır. Ya da evrenden başlayarak, evreni delil olarak kullanarak, nitekim alem Allah'a işaret edendir, Allah'a alamettir açıklaması da vardır. Dolayısıyla burada insandan yola çıkarak, alemden yola çıkarak Allah'ın varlığını tam olarak kavrama şansımız vardır. Fakat burada... Tekrar başa döneyim ben, biraz derme çatma gidiyoruz ama varlık konusundan şöyle konu bölümleri kısa kısa açıklamaya çalışayım. Varlık konusunda kelamla felsefe arasındaki temel fark şudur, kelamcı özellikle gazali öncesi, gazali de dahil olmak üzere kelamcılar mutlak varlık üzerinde çok durmazlar, mevcut üzerinde durarlar, dururlar. Bu ne demektir? Şimdi bir varlık vardır, bir de bir vücut vardır, bir de mevcut vardır. Mevcudun bizde karşılığı çok fazla yok. Biz varlık kelimesini hem vücut için kullanıyoruz, hem mevcut için kullanıyoruz. Daha sonra felsefe, bazı yeni felsefeciler yeni bir tabir ortaya attılar ama çok fazla tutmadı o. Mevcut karşılığında var olan tabirini kullandı var olanı mevcut karşılığında kullanmaya başladılar ama genel olarak çok fazla tutmadı. Hala biz varlık kelimesini hem vücut hem de mevcut karşılığında kullanıyoruz. Peki kelamcı neden mevcut üzerinden gidiyor? Çünkü aslı asıl olarak düşündüğü şey hariçte gerçekliği olan şeydir. Hariçte gerçekliği olan şey de mevcuttur. Vücut Mevcudun nesidir tartışması daha çok felsefenin üzerinde durduğu bir tartışma işte vücut-zat ilişkisi, vücudun zat'a göre konumu nedir, sıfat mıdır, yoksa zatın kendisi midir gibi bir takım tartışmalar var. Mesela kelam kitaplarına biz baktığımızda bu tür tartışmaları çok fazla görmüyoruz. Doğrudan vücuda ve şey mevcuda ve mevcudun sıfatları üzerinden yürüyen bir düşünce geliştirmeye çalışmışlardır kelamcılar. Ve o mevcudun bizim bakımımızdan bilinirliğinin nasıl olduğu üzerinde durmuşlardır. Şimdi burada baktığımızda kelamda varlık, var olan yani, onu varlık derken var olanı kastediyorum arkadaşlar, <gülüyor> kelamdan bahsederken. Kelamda varlık temelde iki kategoriye ayrılır. Birinci kategoride kadim, ikinci kategori hadis. Yani bir varlık ya kadimdir ya hadistir. Var olan dediğimiz, varlık derken yine söylüyorum bunu var olanı. Mevcut dediğimiz şey ya kadimdir ya hadistir. Kadimin kendine göre bir takım özellikleri vardır, hadisin kendine göre bir takım özellikleri vardır. Kadim olanın özelliklerine kelamcılar sıfat olarak, e, nite e, bir isim takmışlar. Yani ıslah olarak sıfatı benimsemişler. Hadis olanın özelliklerini ise araz olarak düşünmüşler. Aslında arazla sıfat arasında çok büyük bir fark yoktur. İkisi de var olanın özellikleridir netice itibariyle. Ama birisi kadimin özelliklerini ifade eder, birisi de hadis olan, yani sonradan olma varlıkların özelliklerini ifade eder. Şimdi kela... Felsefeye baktığımızda felsefede ise varlık gene iki kategoriye ayrılır aslında var olan. Birisi vacibül vücuttur. Diğeri de mümkünül vücuttur. O mümteni dediğimiz ya da muhal dediğimiz şey aslında kelamda da kullanılır. Bu olmayan bir şeydir zaten. Olması imkansız olan bir şeydir. Dolayısıyla varlık kategorisi içerisine düşünülemez o. Ancak mesela kelamcılar özellikle bu üçlü ayrımı felsefecilerin e, vacip, mümkün ve muhal ayrımlarını genellikle akli e, düşünme kategorileri olarak ele alırlar. Bir varlık kategorisi olarak düşünmezler. Çünkü mesela muhali var olarak düşünmek ya da varlığın bir kategorisi olarak düşünmek zaten mümkün değil. Bu kelam açısından da öyledir. Felsefe açısından da öyledir. Sadece bir akli düşünme olarak akli bir düşünme e, Aklın verdiği hükümler noktasından ancak bunların bir geçerliliği söz konusudur. Akla göre bir şey ya vaciptir, ya mümkündür ya da muhaldir. Ama varlık kategorisi olarak düşündüğümüzde var olan kelamda ya kadimdir ya hadistir. Felsefeye geçtiğimizde ise ya vaciptir ya da mümkündür. Peki bunun dışında bir ayrıma gidecek olursak, mesela e, kelamcılar e, varlık kategorilerini çeşitli tasniflere tabi tutmuşlar. Bunlar içerisinde mesela en bilineni benim şu anda söylediğim tasnif, en çok kabul görülen. E, Gazali'nin yaptığı bir tasnif var. O da e, yer kaplamasına göre, var olanın yer kaplamasına göre bir tasnif e, yapmıştır. O da nedir? İşte mütehayyiz olan ve mütahayiz olan. Mütehayyiz yer kaplayan demektir. Boşlukta, uzayda, mekanı bulunan demektir. Bu ancak cisim ve cevher için söz konusu olabilir. Cevherin bir mekanı olur ya da cismin bir mekanı olabilir. Peki mütehayyiz olarak düşünemediğimiz varlık nedir? O da Allah'ın varlığıdır. Allah'ı hiçbir zaman bir mekan içerisinde düşünemeyiz. Bir de arazların varlığıdır. Yani cismin ve cevherin arazları gayr-ı mütehayyizdir. Yani yer kaplamayandır. Onun için e, onların hayyizi değil, hayyiz, cisim ve cevherin yer kapladığı, e, kapladığı yerdir. Arazların hayyizinden değil, ancak mahallinden bahsedebiliriz. Mahalli demek arazların bulunduğu cisim ya da cevherdir. Aslında arazın Mahalli, arazın içinde bulunduğu, arazın kendisinde bulunduğu, pardon, e, cisim ya da ara, e, cevherdir. Bir başka ayrım ise, Muhtezile'nin yaptığı ayrım. O da ilginç bir ayrımdır. mutezile üst kategori olarak e, sabit kelimesini, subutu ele alır ve sabiti ele alır. Sabiti de üçe ayırır. Sabit bir... E, Burada itibari mevcut vardır, ee, bir de itibari mevcut vardır. Muhtezile itibari mevcut diye bir varlık kategorisi oluşturmaktadır. Zihnin biraz dağılıyor, onun için şöyle toparlamak için biraz kopya çekeyim arkadaşlar. Şimdi, e, niye itibari mevcut diyor ya da bir üçüncü kategori olarak da mağdumu koyuyor? Muhtezile'ye göre hem mevcut gerçekliği olandır, hem madum gerçekliği olandır, bir de aslında gerçekliği yoktur ama zihinsel olarak biz onun var olduğunu düşündüğümüz bir e, e, itibari mevcuttan bahsedebiliriz. Bakın bu itibari mevcut diyoruz. İtibari vücut değil yalnız. Zaten mutezile kelamında da mevcut ele alınmaktadır. Vücut değil. Yani sıfat... Felsefede olduğu gibi vücut üzerinden giden bir e, anlayış söz konusu değildir. Tamamıyla mevcut üzerinden giden. Mevcut belli bir şey zaten, onu biliyoruz. İşte cisimdir, cevherdir, arazdır, bunlar mevcut. Peki madum nedir? Madum ise varlık sahnesine çıkmamış olan varlıktır deyim yerindeyse muteziliğe göre. Bu biraz felsefedeki mümkünün yokluk tarafını anlatır. Felsefede biliyorsunuz mümkünün iki tarafı vardır. Bir varlık tarafı, bir de yokluk tarafı. Çünkü felsefecilere göre bir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Bir şey, bir yokluk tarafında bulunur, bir de varlık tarafında bulunur. Varlık ve yokluk tarafında bulunması bir müretciha tercih ediciye bağlıdır. Tercih edici, eğer o şeyin varlık tarafında bulunmasını istiyorsa o vardır yokluk tarafında bulunmasını diyorsa o yoktur. Dolayısıyla mümkünün böyle iki boyutu vardır. E, mutezile de kelam ve felsefenin zannediyorum bu anlayışından etkilenmişler. Varlığın bir mevcut tarafını, bir de madum tarafını düşünmüşler. Aslında bu şeyde daha nettir bu anlayış. Nazzam'da, Nazzam'daki kumun ve zuhur zaten bunu anlatır. Kumun dediğimiz Yokluk tarafında bulunan varlıktır, zuhur ise onun açığa çıkmış şeklidir. Böylece mutezile aslında bu taksimiyle biraz ehl-i sünnet kelamından, maturidi ve eşari kelamından ayrılmaktadırlar. Çünkü maturidi ve eşari kelamında ma'dumun kesinlikle gerçekliği yoktur bir onun varlığından ya da ona işaret edilebilecek bir husustan bahsetmek imkansızdır. Hatta ona şey demek mümkün değildir. Çünkü şey ancak mevcut için kullanılabilir. O yüzden mesela hanefiler ve maturidiler Allah için şey tabirinin kullanılmasını caiz görürler. Niçin? Çünkü Allah mevcuttur. Mevcut olduğuna göre mevcudu onun karşılığında şey demek mümkündür. Burayı burada bitirelim varlık konusunu. Gelelim evren konusuna. Evren konusunda kelamcılar şöyle süremi de çok fazla zorlamayın. tekçi bir yapıya, tekçi bir anlayışa sahiptir. Ne diyeceğiz? Hatta biraz tevhidçi bir anlayışa sahiptir. Yani Allah konusunda tevhidçi anlayışa sahip olduğu gibi evren konusunda da tevhidçi bir anlayışa sahiptir. Nasıl diyeceğiz? Evrenin tarifi bütün kelam kitaplarında Masivallahi Teala diye geçer. Evren Allah'ın dışındaki her şeydir. Yani bir de biraz daha şöyle toparlarsak, Allah'ın dışında var olan her şeyin toplamı evreni meydana getirir. Bu hem şahit alemi içine alır, hem gayb alemi içine alır. Bu ne demektir? Evren içerisine dünya girer, ahiret girer. İnsanlar girer, taş toprak girer, hayvanlar ve bitkiler girer, melekler girer, cinler girer, şeytanlar girer, hepsi girer. Dolayısıyla Allah dışında ne kadar ne tasavvur ediyorsak, onların toplamına biz evren diyoruz. Böylelikle evreni bir bütün olarak düşünmektedir. E peki evreni böyle bir bütün olarak düşünüyoruz da biz evrenin hepsine muttali olamıyoruz, hepsini Görme ya da duyma şansımız olmuyor. İşte burada bir ayrıma gidiyorlar. Diyorlar ki, bu da Kur'an-ı Kerim'den gelen bir ayrımdır zaten. Evreni ikiye taksim edebiliriz. Bir, görünen evren ya görünmeyen evren. Veya bunu daha anlamlı kılmak için e, şey eski tabirleri kullanalım. Şahit evren, gayip evren. Ya da evrenin şahit tarafı, gayip tarafı. Evet. Peki şahitle gaibin arasındaki fark nedir dediğimizde şahit evren beş duyu ile kavrayabildiğimiz evrendir. Şahit evren dediğimiz beş duyu ile kavrayabiliyorsak, yani görebiliyorsak, duyabiliyorsak, dokunabiliyorsak, koklayabiliyorsak, tat alabiliyorsak bu evrene biz şahit evren diyoruz. Ama bu duyulur olanın dışına çıkmışsa, işte ona kayıp evren diyoruz. Evrenin gaip tarafı diyoruz daha doğrusu. Ayrı bir evren olarak bakmıyoruz. Zaten bu kayıp ile şahit iç içedir. Hiçbir zaman birbirinden tamamen bağımsız değildir. Nitekim insanı düşünecek olursak, biraz sonra belki ona geleceğiz. İnsanın bir görünen tarafı vardır beden, bir de görünmeyen tarafı vardır. işte kayıp tarafı ruh. E bunlar iç içedir. Bunları birbirinden ayırmanız mümkün değildir. Melekler içimizde varlıklardır. İçimizde derken yani aramızda bulunan, mesela işte kiramen katibin dediğimiz melekler sağımızda ve solumuzda bulunan varlıklardır. Bizden uzakta varlıklar değildir. Ayrıca rahmet melekleri vardır. İşte evleri ziyaret eden, insanlara iyi duygular veren rahmet melekleri söz konusudur. Cinler dediğimiz varlıklar işte şeytanlar bize sürekli özellikle o cinlerin bir kısmı olan bir nevi yoldan çıkmış cinler diyebileceğimiz şeytanlar bize sürekli vesvese vermektedir. Hemen yakınımızdadırlar. Dolayısıyla bakın birbirinden kopuk bir evren söz konusu değildir. İç içe bir yapı söz konusudur. Bu felsefedeki fizik-metafizik ayrımından tamamen farklı bir durumdur. O yüzden mesela bu metafizik kavramının yanlışlıkla günümüzde çokça kullanıldığını görüyoruz. Gayip e, evren için kullanılmaktadır. Halbuki bu son derece yanlıştır. Çünkü eski felsefedeki fizik, fizik metafizik ayrımı keskin bir ayrımdır. Özellikle ayı bölü çizgisi kabul ederek ay üstü ve ay altı alim şeklinde alem şeklinde birbirinden tamamen kopuk bir evren düşünmüşlerdir. Tek birleştiği nokta o iki evrenin insandır. İnsanın nefsi ayüstü alemden, metafizik alemden gelmiştir. Bedeni ise cismani alemdir. İkisi birleşmiştir. Fakat hiçbir zaman birleşememiştir. Felsefecilere göre nitekim beden felsefecilere göre nefsin zindanı gibidir. Nefis bedenden kurtulduğunda ancak mükemmelliyetini, mükemmelliğini bulacaktır. Halbuki kelamda bu insanı konuşurken daha da bunu açacağız. Kelamda insanın mükemmelliği ruh-beden bütünlüğü iledir. Ruhun bedenden kopmasıyla değildir. Evren için de böyledir. Evren iç içedir. Peki ahiret dediğimiz şey nedir dediğimizde? Ahiret aslında dünya hayatının bitimiyle başlayan zaman zamanın bir tarafında bulunan bir şeydir bir evrenin parçasıdır. Yoksa şu anda ahiretin mesela her ne kadar biz ehl-i sünnet inancında cennetin ve cehennemin var olduğunu düşünüyorsak da mesela cennet ve cehenneme bir yer tayin etmiyoruz şu anda biz. Nerede dediğimizde onun şurada olduğunu söyleyemeyiz. Mesela bazen işte bu göklerde filan gibi anlatılır. Öyle bir şey söyleme şansımız da yoktur. Dolayısıyla Peki cennet, cehennem nerede dediğimizde söyleyeceğimiz şey şudur. Cennet, cehennem e, dünya hayatının bittiği, kıyametin koptuğu, yeniden dirilişin başladığı, mahşerden sonra gidilecek bir mekandır. Cennette, cehennemde. Dolayısıyla peki nerededir dediğimizde buna dair elimizde hiçbir veri yoktur. Ne Kur'an-ı Kerim'de vardır? ne de hadis-i şeriflerde cennet cehennemle cehennemin mekanıyla ilgili bir bilgi söz konusu değildir. Ama biz ehl sünnet kelamında, özellikle eşari ve ile kelamında, ehl-i hadisin anlayışında da cennet ve cehennem yaratılmıştır ve şu anda mevcut olarak bulunmaktadır. mutezile ise mesela burada bir aykırı görüş söylüyor. Cennet cehennem henüz yaratılmamıştır. Ancak ahiret hayatına intikalden sonra, mahşer yerinde hesaba çekildikten sonra insanların gitmesi söz konusu olduğunda cennet ve cehennemin yaratılması durumu söz konusu olacaktır. Buraya tekrar şeye döneyim, öyleyse kaip alem metafizik alem değildir. Melekler metafizik varlıklar değildir, felsefecilerin ya da batınilerin iddia ettiği gibi. Öte dünya metafizik alem değildir. Cinler metafizik varlıklar değildir. İnsanın ruhu metafizik bir varlık değildir ama gayip varlıklardır. Melekler gayiptir. Cinler gayip varlıklardır. insan ruhu gayip bir varlıktır. Ahiret hayatı şu anda bizim için, şu an için yani dünya hayatı için söz konusu ettiğimizde gayip bir varlıktır diyebiliriz. Bunun böyle olduğunu özellikle mesela Maturidi gibi alimler son derece net ifadelerle anlatırlar. Mesela el melaiketu eşamun e, gayr-u mer'iyyin şeklinde bir ifade kullanır ya da la-tura şeklinde bir ifade kullanır. Yani melekler cisimdirler ama görünmezler. Cinler aynı şeklinde cisim olarak görünürler, e, e, tavsif edilirler. E, ahiret hayatı cismani bir hayattır. Zaten Gazali ile felsefeciler arasındaki tartışmanın en önemli maddelerinden birisi de budur. Yani ahiret yeniden dirilişin cismani olup olmayacağı tartışmasıdır. Kelamcılara göre bu hem eşariler hem maturiler hem mutezile, bu üç ekole göre yeniden diriliş cismani olacaktır. Yani ruh ile bedenin bir araya gelip bütünleşmesiyle gerçekleşecek bir olaydır. E, hatta burada e, maturidi bu, yeniden dirilişin ruhani olacağını iddia edenlere karşı diyor ki, siz size göre, sizin anlayışınıza göre sanki ruh bedenden koptuğunda daha mükemmel olacak, daha kemalini bulacak gibi düşünüyorsunuz. Halbuki ruh bedenle birlikteyken kemalini bulmaktadır. Nitekim felsefecil, bazı felsefecilere göre ve batınilere göre rüya dediğimiz hadise, ruhun uykudayken, ruhun bedenden ayrılıp, çeşitli yerlerde dolaşması ve bir takım şeyleri görmesi olarak anlatırlar. İmam Matür diyor ki, eğer bu doğruysa diyor, sizin söylediğiniz bu şey, rüyada insanın gördüğü şey, uyanıkken gördüğü şeye göre daha kapalıdır, daha karmaşıktır, daha anlaşılmazdır. Halbuki insanın uyanık olarak gördüğü şey daha anlaşılırdır, daha açıktır, daha nettir. Öyleyse demek ki buradan bile şunu söyleyebiliriz, İnsanın ruh beden bütünlüğü içinde gördüğü, duyduğu şeyler daha mükemmel, daha mükemmel bir görüştür. Daha açık ve net bir görüştür. Ruhun tek başına gördüğü şey daha kapalı ve daha karmaşıktır. Öyleyse diyor, bu bile diyor, bu rüya olgusu bile aslında sizin anlayışınıza göre söylüyorum demeye getiriyor. Rüya olgusu bile ruh beden bütünlüğü içerisinde insanın mükemmelliğini göstermektedir bize. Bir başka husus bu evrenin burada işlediğim konular içerisinde şöyle gidecek olursak evrenin yaratılışı meselesi çok önemli, ayrım noktasıdır. Evren Allah Teala'nın yoktan var etmesiyle meydana gelmiştir. Bu özellikle ehl Sünnet'in anlayışı budur. Mu'teziliğe göre ise aslında madum diye bir şey var ve ondan evren yaratılmıştır gibi düşünüyor ama tam da öyle değil çünkü Özellikle son dönemde okuduğum bazı mutezile alimleri evrenin yoktan var edildiğini kabul ediyorlar. Ve şu hadisi de özellikle mesela nerede gördüm? Kabi'nin bizim bu son neşredilen bir makalat kitabı var. Orada Kabi, Kâne Allâhu velem yekun ma'hu ma şey'un. Hadisini öne çıkartmış. Allah vardı ve hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla varlık olarak sadece Allah vardı, evren Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Öyleyse Allah'ın dışında felsefede olduğu gibi bir heyuladan, bir ana maddeden ya da bir suretten, ezeli bir suretten bahsetme imkanımız yoktur. Kelam olarak düşündüğümüzde Allah vardı, hiçbir şey yoktu, Allah alemi yarattı ve alem meydana geldi. Peki insan nasıl meydana geldi? İnsan ise Kur'an-ı Kerim'de anlatılanı aynen zaten benimsiyor kelamcılar. İnsanı allah Teala topraktan yarattı. Bir mucizevi bir yaratış olarak. Önce bedenini yarattı, sonra ruhunu yarattı ve ruhu bedene üfledi. Bu üfleme olayı biraz bazılar tarafından anlaşılmaz bir şekle geliyor. وَنَفَخْتُ fihi min ruhi. Ona biz ruhumdan üfledik. İnsan anlatırken biraz bunu aç açacağız. Burada ruhun e, tamamen yaratılmış olduğunu bir kere kabul eder kelamcılar. Hiçbir zaman o ruhun Allah'ın üflemesi olarak da e, doğrudan Allah'ın üflemesi olarak da düşünülmez. Mesela Kitabı ruhta bir açıklama vardır. O ilginç. Aslında diyor Hazreti Adem'e e, ruh üflemesi. E, Ruh diye isimlendirilen, Kur'an-ı Kerim'de çokça ruh diye isimlendirilen Cebrail tarafından gerçekleştimiştir. Bunun doğruluğunu şuradan ifade edebiliriz. Bir hadisi şerifte de ana rahminde cenin belli bir noktaya geldiğinde, belli bir zamana geldiğinde ya da belli bir aşamaya geldiğinde bir melek tarafından gelir, ruh üflenir. Dolayısıyla ruh üflenme olayı melek tarafından gerçekleşmektedir. Peki ruha ruh denmesi de buradan netleşiyor. Kur'an-ı Kerim'de genellikle ruh kavramı Cebrail hakkında kullanılmaktadır. Çok az yerde insan ruhundan bahsedildiği söylenebilir veya bazı yerlerde Kur'an'dan Kur'an ruh olarak bahsedilir. Yani Kur'an ruh olarak nitelendirilir. Ama çoğunlukla Cebrail olarak hatta Yeselüneki anir ruh, kullar ruhumin emri Rabbi. Oradaki ruh ruh denen şeyin bile birçok alim tarafından Cebrail olduğu ifade edilmektedir. Yani insan ruhu değil, Cebrail olduğu. Zaten o soruyu soranlar Yahudilerdir veya Yahudilerden alarak müşrikler sormaktadır. Yani netice itibariyle kaynak Yahudilerdir. Aslında sorulan şey ruhul kudüs. Yani vahyi getiren melek sorulmaktadır orada. E, o yüzden insanın e, gayip tarafına, canlılık veren tarafına e, ruh denmesi de Cebrail tarafından üflenmesi dolayısıyla olduğu söylenebilir ki buna dair özellikle e, e, Kitab-ı Ruh'da İbnül Kayyim el-Cevziye'nin kitab Ruh adlı e, eserinde bundan bahsedilmektedir. Evrenin peki evrendeki diğer varlıklar nasıl oluşmuştur dediğimizde burada bakın ee, evrim teorisine uymayan bir açıklama söz konusudur. Her bir nesne ya da her bir cins, her bir tür, her bir şahıs yoktan allah Teala tarafından yarat yaratılmıştır. Bir varlığın diğerine dönüştürülerek yaratılması gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten kelamda iki tür Evrenin varoluşuyla ilgili iki tür teori vardır kelam anlayışında. Birisi evrenin yaratılışı devam eden bir süreçtir. Yani şu anda allah Teala evreni yaratmaya devam ediyor. Evren olmuş bitmiş tamamlanmış bir yapı değildir. Yaratma devam ediyor. Bu genel kelamcıların genel olarak kabul ettiği bir anlayıştır. İkinci bir anlayış ise nazam tarafından özellikle ileri sürülen aslında evren bir bütün olarak yaratılmıştır allah Teala tarafından. Sonra Allah Teala o evren içerisinde yeni yaratmalar gerçekleştirmektedir. Buna işte kumun ve zuhur ifadesini kullanıyor Nazzam. Daha sonra bu Nazzam'ın teorisi e, İbni Hazm'ın elinde, Ehli Hadis'ten olan İbni Hazm'ın elinde ve sufiyeden olan e, e, e, İbni Arabi'nin, Muhyiddin İbni Arabi'nin elinde e, yeni bir isimlendirmeyle aynı şekilde ifade edilmiştir. Onlar kumun ve zuhur yerine halkı cedid ifadesini kullanmışlardır. Evren bir bütün olarak yaratılmıştır. Allah yeni yaratmalar gerçekleştirmektedir. Zaten İbn Arabi orada felsefecilerden de biraz etkilenmiş görünüyor. Kitabının bazı yerlerinde şu ifadeyi kullanır. Bir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Zehab ifadesini kullanır. Bazı şeyleri Allah Teala varlık alanından yokluk alanına götürür. Yokluk alanından varlık alanına getirir. Aslında bu ifade tam Nazzam'ın kumun ve zuhurunu ifade etmektedir. Kumun ve zuhur da öyledir. Evrende bazı şeyler gizlidir, bazı şeyler açıktadır. Zaman içerisinde Allah Teala o gizli şeyleri açığa çıkartır, açık olan şeyleri gizliye dönüştürür. Böylelikle o kumun ve zuhur dediğimiz olay gerçekleşmiş olur. Fakat İbni Hazm ve İbni Arabi Kur'an'dan aldıkları ifadeyle Halkı Cedid ifadesi çünkü Kur'an'da geçiyor. Kur'an'dan aldıklar ifadelerle kumun zuhur yerine yeni yaratma ifadesini kullanır. Bazıları bunu yanlışlıkla e, evrime delil olarak getiriyorlar. Nazam'ın bu düşüncesini, İbni Arabi'nin ya da İbni Hazm'ın bu düşüncesini bu doğru değildir. E, çünkü orada bir türden diğer bir türün yaratılması ifade edilmiyor. Ne nazamın düşüncesinde ne de diğerlerinin düşüncesinde. Bunlar Allah'ın yeniden yaratması şeklinde ifade ediliyor. Yani bir türün diğer bir türe dönüşmesi, evrimleşmesi gibi bir şeyden söz edilmiyor. Dolayısıyla İslam düşüncesinde evrim vardır ve bunun örneği de Nazzam'dır veya işte İbn Arabi'dir, İbn Hazım'dır gibi ifade etmek bence gerçeğe çok uymuyor. Evreni burada bir de evrenin mahiyeti hususunu demin zaten biraz açtım tekrar bir özetleyeyim şöyle evren kelamcılara göre şahit ve gayip taraflarından oluşmaktadır bunlar iç içedir hem şahit tarafı, hem kayıp tarafı cismanidir evrenin. Yani dünya hayatı ne kadar cismani ise ahiret hayatı da o kadar cismanidir. Melekler, şey, insan taş, toprak hayvanlar, bitkiler ne kadar cismani ise melekler, cinler de aynı şekilde cismanidir. Nitekim kelamcılar özellikle Mehmet Bey'e de burada atıfta bulunmuş olalım. Her şeyin cevherlerden ve arazlardan oluştuğunu ifade etmektedirler. Cevher, cismani cisimdir. Zaten iki cevherin ya da daha fazla cevherin bir araya gelmesiyle cisim oluşur. Araz da cismanidir. Neden cismanidir? Çünkü araz dediğimiz şey cismin bir özelliğidir. O yüzden mesela ruh nedir dediğimizde, kelamcılar iki açıklama getirirler ruhla ilgili. Bazıları işte cüveyni gibi ruh cisimdir derler. Bazıları da bakırlani gibi hayır ruh arazdır diye ifade ederler. Cisim dediğimizde normal bir cisimden, görünmeyen bir cisimden bahsediyoruz. Atomlardan oluşmuş ya da işte cevherlerden, yüz elle zilayete ceza dediğimiz parçalanamayan en küçük parçalardan oluşmuş bir yapıdır. Araz dediğimizde de aslında bir cismin, bir özelliğidir. Yani insana hayat veren bir araz. Hayat arazi olarak düşünmek gerekir ruhu. Öyleyse o noktadan baktığımızda bile cismani olduğunu söyleriz. Ee, evrenin evren so sonradan meydana gelmiştir. Yani Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Peki yok olacak mıdır dediğimizde aslında kıyametle birlikte bir yok oluş gerçekleşecektir. Kullu kullu şeyin halikülla vece. Her şey yok olacaktır Allah'ın zatı hariç. Zaten bu ayet bunu ifade edebilmek etmektedir. Öyleyse evren sonradan meydana geldiği gibi yok olma ihtimalini her zaman içinde barındıran bir yapıdır aslında. E peki o zaman şunu sorabiliriz. Cennet ve cehennem de evrenin bir parçasıysa biz cennetin ve cehennemin ebediliğini söylüyorsak o zaman Evrenin ebedi olduğunu kabul etmemiz gerekir. Her ne kadar ezeliği olmasa da ebedi olduğunu söylememiz gerekir. Bu noktada da şöyle bir cevap vermek mümkün. Evrenin ezeliliği, şey ebediliği yani cennet ve cehennemin ebediliği kendiliğinden bir ebedilik değil, Allah'ın onlara ebedilik vermesiyle oluşan dışarıdan destekli bir ebediliktir. Dolayısıyla Allah Teala cennet ve cehennemi yok etmek istese yok edebilir yani yok olma ihtimali her zaman imkanı ve ihtimali her zaman vardır. Dolayısıyla cennetin ve ceh cehennemin ebediliği bizatihi ebedilik değildir. Kelami tabirle ligayrihi yani Allah'ın onları ebedi kılmasıyla e ebedilik kazanmış olan bir yapıdan söz edebiliriz. Gelelim insana. İnsan ise e insan ne? Kelamcılar gene bir bütün olarak bakarlar. Ee, bir tarif vardır biliyorsunuz. Bizim e, son dönem kelamında da kullanılıyor. Mantığın özellikle ilk cümlelerinden birisidir. El insanu hayvanun natık ifadesi kullanılır. İnsan düşünen canlıdır. Ee, bu ifade felsefe anlayışını yansıtır. Kelam anlayışını asla yansıtmaz. Niye? Çünkü burada ikiye parçalıyoruz parça bir kere insanı. Bir ee, düşünme tarafı bir de canlı tarafı e, e, olarak görüyoruz. Ee, aslında düşünme tarafı ruh olarak görür, şey Ruh ya da felsefede, felsefedeki ifadesiyle nefis olarak görülüyor. Öbür taraf ise beden olarak görülüyor. Ve iki ayrı yapı. Nefis dediğimiz şey metafizik alemden aslında gelmiş, insan bedeniyle buluşmuş ve metafizik aleme tekrar dönme arzusu içerisinde olan bir bir bir gerçekliktir. Beden ise tamamen cismanidir. Dolayısıyla bu cismanilik içerisinde insanın bütünlüğünden söz edilemez. Halbuki kelamda insanın bütünlüğü esas alınmaktadır. Ruh ile beden bir araya geldiğinde insan olmaktadır. Tek başına ruh ya da tek başına bedene biz insan demiyoruz. Nitekim ruh ayrılmış olan, ruhun ayrıldığı, ölümle ruhun ayrıldığı e, yapıya biz sadece ceset diyoruz. İnsan olarak bakmıyoruz. O nitekim hürmeten, insanın bir parçası olması dolayısıyla hürmeten götürüp işte mezara koyuyoruz, defne diyoruz. E, yoksa aslında ruhun ayrılmış olduğu o yapı insan değildir. Tek başına ruh da insan değildir. İkisi bir araya geldiğinde ancak insandır. Bu yüzden mesela kelam bizim kelam kitaplarında çok geçmez ama kelam kitaplarının bir uzantısı gibi görebileceğimiz usul kitaplarında insanın tarifini buldum ben özellikle. Kelamda çünkü hakikaten şöyle baktım kelam kitaplarına bir insan tarifi bulmak çok zor. Usulde insan tarif ediyor usul kitaplarında. O da şöyle insan ben diye işaret edilen beş duyu ile kavranabilen ve ruh, ruh ile desteklenmiş olan bedendir. Yani bir bütün yapıdan bahsediliyor bakın. Tek başına ruha, tek başına ruha ya da tek başına bedene insan denmiyor. İkisi birlikte bulunduğunda, bu yüzden öbür dünya hayatında insanın mükemmelliği de zaten ruh-beden bütünlüğü içerisinde olacaktır. Ve dolayısıyla ruhun bedene iadesi söz konusu olacaktır. Peki kabir hayatı nasıldır dediğimizde, Çoğunluğun anlayışı şudur arkadaşlar, kabir hayatında da bir şekilde ruh-beden irtibatı gerçekleşecektir. Fakat kabir hayatı düşük yoğunluklu bir hayat olduğu için ne dünya hayatı gibi ne de ahiret hayatı gibi bir hayat olmadığı için o hayatın ruh-beden irtibatının nasıl olduğunu tam bilme şansımız yok. Ancak bazı naslardan yola çıkarak özellikle Endülüs'lü bir kelamcı vardır, Ebu Bekir İbnül Arabi. Kazali'nin aynı zamanda çağdaşıdır Kazali ile görüşmesi hatta bazı rivayetlere göre bazı bilgilere göre öğrenciliği de söz konusu olmuş. Görüştüğü kesindir çünkü kendi kitabında zikrediyor ama öğrencisi olmuş mu olmamış mı bilmiyoruz çünkü Kazali eleştirme durumu söz konusu. O onun verdiği bilgiye göre ki bu başka yerlerde de geçiyor o hemen aklıma geldiği için onu söylüyorum. Kabir hayatında ruh ile bedenin birlikteliği bedendeki Acbuz Zenep denen, hadislerde geçen Acbuz Zenep denen bir e, madde ile birliktelik şeklinde olacaktır. Acbuz Zenep nedir? Bir hadiste geçiyor ki işte e, insanın ilk yaratılışının ve yeniden dirilişinin kendisi üzerinden gerçekleşeceği bir hücre ya da bir hücre topluluğu. Bu asla yok olmayacaktır. Kalıcı olarak bulunacaktır. Dolayısıyla beden çürüse de, yok olsa da, yansa da, denize atıldığında balıklar tarafından tamamen tüketilmiş olsa da, o acbuz zeneb denen kısım ki bu kuyruk sokumunda olduğu söylenir, o kısım varlığını devam ettirecektir. Kabir hayatı da bu acbuz zeneb denen madde ile ruh arasındaki irtibat şeklinde gerçekleşecektir. Zaten Gazali gibi bazı kelamcılar bu kabir hayatını biraz rüyaya benzetmektedirler. Yani rüya görmek gibi bir hayat söz konusu olacaktır. Öyle çok hareketli, çok o, ne bileyim böyle dünya hayatına ya da ahiret hayatına benzeyen bir kabir hayattan bahsetmiyoruz kabirde. Gelelim insanın yaratılışını zaten bir ölçüde anlattık arkadaşlar. Oraya geçelim. İnsanın tasnifi dediğimizde nasıl bir tasnif ortaya çıkıyor? Burada ben tabloyla da gösterdim. Felsefeciler genellikle insanı canlı kategorisi içerisine yerleştirirler. Bakın insan, el, el insanu hayvanun natık dediğimizde oradaki canlı insanın cinsidir, natıkiyet ise insanın faslı karibidir. Dolayısıyla pardon insanın doğru aynı insanın cinsidir. Öyleyse insan o canlı cinsi içerisinde bir tür bir bir tür olarak bulunmaktadır. Zaten bakın bu tarif ya da bu anlayış evrim teorisine de zemin hazırlamıştır. Nasıl zemin hazırlamıştır? Çünkü insanı siz tamamen canlıların içerisine yerleştirdiğinizde. O canlıların bir versiyonu haline getirdiğinizde o yapı içerisinde ifade etmeniz ya da o yapı içerisinde tanımlamanız gerekir. Halbuki özellikle usulü fıkıh ve kelam kitaplarında insan cins olarak ele alınır. İnsanın kendisi cinstir. Yani insan özel bir varlık olarak yaratılmıştır. Peki tür nedir orada? Tür, kadın ve erkek türü. İnsanın bir erkek türü, bir kadın türü vardır. Peki şahıs olarak ise Zeyt, Ahmet, Mehmet gibi isimleri taşıyan insanlar olarak düşünürüz. Böylelikle insanın kendi e, yapısı içerisinde özel olarak yaratıldığını ifade ederiz. Hadis olarak zikredilen ve aynı zamanda Tevrat'ta da geçen bir ifade vardır arkadaşlar. Halakallahu Adem'e ala suratihi Bu hadis ve şeyde de geçiyor bu söz. Ee, Tevrat'ın özellikle tekvin, yaratılış bölümünün hemen baş taraflarında geçmektedir. Bu söz aslında insanın şah, nev, şahsına münhasır olarak, yani özel olarak yaratıldığını ifade etmektedir. Zaten oradaki e, zamirin, ala sureti hideki zamirin Adem'e gittiğini düşünür bizim kelamcılar. Çünkü bu açıklam... Bu hadis zannediyorum ben şeyde de gördüm. Ee, birkaç kelam kitabında gördüm. İmam Maturidin'in kitabı tevhidinde de sanki geçiyor gibi aklımda kalmış. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, Yahudi kaynaklarından da zannediyorum şeyde geçiyor. Ee, İbni Meymun'un Dalaletül Hayri'nde geçiyor. İbni ee, Kelam kitaplarında da İbni Meymun'daki açıklamasında da tamamen insana işaret edilmektedir. Yani Allah insanı, Allah Adem'i Adem'in kendi suretinde yarattı. Herhangi bir varlıktan dönüştürerek, evrime uğratarak ya da mutasyona uğrayarak meydana gelmiş bir varlık değildir insan. İnsan bizzat insan olarak yaratılmıştır. Adem bizzat Adem olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla Halakallahu Adem'e ala suretihi tam da bunu ifade etmektedir. Ancak bazı batani anlayışlar oradaki huyu Allah'a raci kılarak, Allah'a göndererek insan Allah'ın suret üzere yaratılmıştır gibi bir anlam yüklemektedir ki bu hiç doğru bir anlayış değildir. Bu tamamen antropomorfizm yani teşbihcilik anlayışını ifade eder. Zaten bakın İbn Arabi gibi sufiler de bu anlayıştan kurtulmak için şöyle bir açıklama getirir. Allahu Adem'e ala suretihi'deki o hi'yi Allah'ın esmasına gönderir. Allah Adem'i bütün isimlerin tecellisiyle yarattı. Yani esmanın suretinde yarattı. Çünkü Allah'ın isimleri Allah'ın kendisi değildir. İbn Arabi sisteminde esma Esma dediğimiz isimler ve sıfatlar itibari varlıklardır. Allah'ın zatından zatıyla aynı olan varlıklar olarak düşünülmez. İtibari olarak, itibari yani var olduğu düşünülen, aslında olmayan ama var olduğu düşünülen bir varlık kategorisi olarak tıpkı Muhtezile'deki o itibari mevcut dediğimiz anlayışı yansıtmaktadır İbn Arabi'nin anlayışı. Dolayısıyla o bile o batınlıların ve felsefe şey batınlıların anlayışından uzak düşünmektedir insanı. Ee, bu noktadan sonra insanın şöyle biraz da kopya çekeyim arkadaşlar kitaptan biraz yoruldukça zihnim dağılıyor. İnsanın unsurları dediğimizde işte beden ruh zaten anlattık, ee, mahiyeti konusuna da değindik. Ee, burada bir şey söyleyeyim. Mahturiydi de ilginç bir şey gördüm. Ben hep ruhu hayat olarak tanımlamaktadır. E, sanki oradan şunu anladım. Ben Maturidi aslında ruhu bir cisim olarak değil de araz olarak görmektedir. Yani e, cismani olan, cisim olan bedene e, hareketlilik kazandıran, canlılık kazandıran bir e, araz e, olarak görüyor. Ki bu Baqillaniyde de eşarilerden Baqillaniyde de Aynı şekilde e, görülmektedir. Burada son olarak şunu şunu söyleyeyim arkadaşlar, insanın aslında bizim bildiğimiz e, üç merhalesi vardır. Bir doğumdan önceki ana rahmindeki insan, iki dünya hayatındaki insan, üç e, ahiret hayatındaki insan. Ve bu üç merhalede de e, ruh-beden bütünlüğü hakim konumdadır. Hazreti Adem'in yaratılışına bakarsak aynı şeyi görürüz. Hazreti Adem ana rahminden meydana gelmiş bir insan değildir. Mucizevi olarak topraktan yaratılmıştır. Ama orada da ilk olarak beden yaratılmış, daha sonra ruh yaratılmış ve ruh-beden birlikleri sağlanmıştır. Ve Rabb Rabbü, billah ve izkâle Rabbuke lilmelâiketi inni hâligun beşeran ve izâ seveytuhu diye bakın beden ifade ediliyor. Ve nefaxtü fihimin ruhi diye ruhun yaratılışı ifade ediliyor. Zaten kelamcılar der ki, e, bedenin yaratılmasından sonra ruh bir yerden alınıp getirilmiş değildir. Ruh aslında yaratma merhalelerinin sonuncusudur. Yani önce beden birinci merhalede beden yaratılmış, ikinci merhalede de ruh yaratılmıştır. Tıpkı işte evrenin e, efendim. Altı günde yaratılması gibi bir merhale olarak düşünürsek, altı günlük bir merhale içerisinde yaratılması. Peki yedinci gün nedir dediğimizde bazı kelamcılar özellikle bu yorum hoşuma gitti. Yedinci gün ahiret hayatıdır diyor. Bitmeyen bir gün. Çünkü ebedilik söz konusu olduğunda artık orada gece olmuş, gündüz olmuş, saat şu kadar olmuş hiç önemi yoktur. Dolayısıyla artık yedinci gün dediğimiz gün bitmeyen bir günü ifade etmektedir. Allah altı günde mevcudu yaratmış, yedinci gün artık e, kıyametten sonraki e, ahiret hayatını ifade etmektedir diye düşünüyorlar. Evet arkadaşlar fazla sizi de yormayayım, oh, epeyce uzatmışım. E, burada bitireyim sorularınız olacaktır inşallah olursa sorularınızı cevaplandırmaya çalışayım. Estağfurullah Cafer hocam çok teşekkür ederiz ağzınıza sağlık yani bir saat nasıl geçti ben kendi adıma çok istifade ettim gerçekten keşke daha zaman olsa da sizi böyle dinleyebilsek <gülüyor> kesinlikle çok dolu bir konu sizin de bu alanda çok çalışmalarınız var böyle olunca da çok böyle söylenecek detay şeyler de ortaya çıkıyor şimdi Arkadaşlar sorularınızı alabiliriz. E, yalnız e, izin verirseniz ben soru hakkımı kullanmak istiyorum. <gülüyor> e, i̇lk önce. E, e, şimdi Cafer Hocam biz genelde böyle evreni yapı açısından e, tanımladık. İnsanı da daha ziyade mahiyet açısından e, tanımladık. E, peki e, mesela özgürlük işleyiş bakımından baktığımız zaman, sorumluluk bakımından baktığımız zaman e, kelam e, bu konuda ne söylüyor? Veya işte kelamla tasavvuf bu noktada daha da yakınlaşıyor mu? Uzaklaşıyor mu? Acaba e, bu konuda daha bir şeyler söyleyebilir misiniz? E, bizim için. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Bir kere özgürlük açısından kelam çok müsait zaten. Kelam düşüncesi. E, insanın özgürlüğüne. Allah Teala insanı e, imtihan edilen bir varlık olarak e, yaratmıştır. İmtihan edilen varlık ne demektir? Özgür bırakılan bir varlık olarak yaratmıştır. Hatta İmam Maturidi çok net bir şekilde söyler. İnsanın fiilleri söz konusu olduğunda, iradeli fiilleri, insanın iradeli fiilleri söz konusu olduğunda Allah'ın iradesi insanın iradesine bağlıdır. İşler. Tabi burada e, özellikle Maturidilerde aşamalar söz konusudur. İnsanın iradesinin gerçekleşebilmesi için bir kere iki aşamayı iyi gözetmesi gerekir. Birincisi niyet aşaması, yani öncelikle bir niyet etmesi gerekir. İşte kastının orada olması gerekir. İkincisi de bizim kitaplarımızda bir ifade vardır, Selametül aleyh ve esbab belcvari. Bu ikinci aşamanın, bu buna biz e, istitaat kablel e, fiil diyoruz. Bunun gözetilmesi. Ben bunu Türkçe'ye şöyle ifade ettim: şartların ve imkanların oluşması. Yani çünkü bizim fiillerimiz Allah'ın yaratmış olduğu evrende onun kanunlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla onun kanunlarını gözetmemiz gerekir. Bu kanunlara kelamcılar Adetullah adını vermektedirler. Yani bunu bazen sünnetullahla karıştırıyorlar Adetullah'ı. İkisi ayrı ayrı şeylerdir. Adetullah dediğimiz evrende cari olan doğa kanunlarıdır. Biz eğer o doğa kanunlarına bakarak, şartları ve imkanları gözeterek bir niyette bulunmuşsak, o zaman Allah'ın iradesi bizim irademize tabi olur ve o şeyi allah Teala yaratır. Yaratma boyutunu Allah gerçekleştirir. Öyleyse bakın burada Allah bize mutlak bir özgürlük alanı açıyor. Nitekim baktığımız zaman mesela iman edenin iman etmesini de allah Teala yaratıyor. İnkar edenin inkar etmesini de yaratıyor. Halbuki si birbirine zıt işte durum. La ikraha fiddin ifadesi de zaten bunu ifade etmektedir. Öyleyse allah Teala dünya hayatı içerisinde iradeli fiiller söz konusu olduğunda, bakın onun altını çiziyorum gene, iradeli fiiller söz konusu olduğunda ve şartlar ve imkanlar da söz konusu olduğunda o zaman Allah'ın iradesi insanın iradesine bağlı işlemektedir. Niçin? Çünkü allah Teala eğer insanı imtihan etmek üzere yarattıysa ona özgürlük alanı açmak durumundadır. Bu adaletin gereğidir zaten. Allah'ın adaletinin gereğidir. Aynı zamanda hikmetin de gereğidir. Bu Allah'ı sınırlandırmak ya da baskı altına almak değil, Allah'ın hikmet ve adalet doğrultusunda bize davrandığının, bize muamelede bulunduğunun bir göstergesidir. Halbuki bakın Felsefeye baktığımızda mutlak bir determinizm vardır. Mutlak determinizm içerisinde aslında insanın özgürlüğünün olmaması gerekir. Çünkü eğer her şey sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşiyorsa, sebeple sonuç arasında zorunlu bir ilişki söz konusuysa, o zaman sizin kımıldayacak bir alanınız yok demektir. Artı bir başka şey var felsefede. Felsefe biliyorsunuz, Felsefede Allah'ın iradesinden ve yaratmasından söz edilmez. Allah'ın bilmesinden söz edilir. Akletmesinden söz edilir ve Allah'ın bilmesi yaratmasıdır denir. Bakın eğer Allah bir şeyi biliyorsa ve bildiği şey de doğrudan yaratılıyorsa, yaratılmışsa e, o zaman özgürlük yok demektir. İşte bakın bunu aşmak için felsefeciler şöyle bir çözüm düşünmüşler. Allah Cüzileri bilmez. <gülüyor> <gülüyor> evet. böylelikle, böylelikle bakın insanın özgürlüğünü oradan kurtarmaya çalışmışlar. Hı. Halbuki yani böylece insanın fiilleri cüz'i olacağı için e allah Teala onu bilmez. Dolayısıyla insanın fiillerini Allah'ın yaratmış olması söz konusu olmaz gibi bir noktaya getirmişler. Hı. Halbuki e, kelamın bakış açısı daha sağlıklıdır ve Allah asla e, şeyden koparılmamaktadır. Hı. Allah insan ilişkisi hiçbir zaman koparılmamaktadır. Ee, bilmiyorum anlatabildim mi? Öyle evet. dolayısıyla burada özgürlük açıktır. Zaten la ikraha fitin ifadesi de zaten bunu ifade etmektedir. Ee, ve ne venekum bi şeyin min el hauf bel diye ifade devam eden ayet-i kerime bunu ifade etmektedir. Fakat burada bir şey söyleyeyim. Mesela dua için de bu geçer. Mesela biz dua ediyoruz Allah Teala kabul etmiyor duamızı diyen insanlar çıkıyor. Şimdi duada bir niyet ortaya koymaktır. Öyle değil mi? Bir niyetin gerçekleşmesi için nasıl şartların ve imkanların oluşmasının gözetilmesi gerekiyorsa duanın gerçekleşmesini istiyorsak o duaya niyet ettiğimizde şartlara ve imkanlara da bakmamız gerekir. Şimdi ben elim açsam desem ya Rabbi beni Türkiye'nin en zengin insanı kıl. <gülüyor> Bu olabilecek bir şey mi? Hayır çünkü şartlar imkanlar bir kere buna müsait değil. Öyleyse ben biraz boşluğa, hayali bir e, doğada bulunmuş olurum. Zaten bakın şu vardır. İnsanın iradesi gücüne bağlı olarak işler. Gücü nedir işte? O e, el istitaat kablel fiyal dediğimiz şartlar ve imkanlardır. Eğer insan o şartlar ve imkanların üstünde bir iradede bulunuyorsa, bir niyete giriyorsa, bu hayaldir. Hayal dediğimiz şey tam da budur zaten. Hayal kuruyor demektir. Evet. Evet çok teşekkür ederiz hocam e, kapsamlı cevap için. Evet arkadaşlar sorularınızı alabiliriz e, Cafer hocamıza. E, sormak istediğiniz sorular varsa. Fatma Ay Yıldız e, bir soru soracak zannedersem. Evet hocam. Öncelikle çok teşekkür ederim. Tatla <gülüyor> bir tanıt istersen kendine. Ee, tanıtayım hocam. Ee, ben de Marmara e, da yani Marmara mezunuyum. Yüksek da Marmara'da yaptım. Şu an doktora aşamasındayım ama 3 e, yıllığına Almanya'da bir e, Almanya'da Humboldt Üniversitesi'nde bir proje kapsamında çalışıyorum. Şimdilik Almanya'dayım yani. Evet. Ben tanıyorum da arkadaşlar özellikle Cafer hocamızın da tanıması için özellikle. Evet, teşekkür ediyorum sağ olun. Hocam benim sorum hani Kerem ve felsefeyi mukayeseli olarak hani bazı görüşler üzerinden burada açıkladınız. Hani genel olarak sanırım Gazali kadarki süreç olarak hani bir tas tanımlama söz konusu ama hani Gazzal'den sonra özellikle İbn Sina'nın etkisiyle de hani bütün bu anlattığınız hususlarda aslında ayrımın bu kadar da net olmadığını görüyoruz. Hem bu konudaki değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Mesela hani ruh görüşünde dahi artık hani cismani olduğu ıı, noktasındaki görüşten kelamcıların da uzaklaştığını özellikle ahlak ıı, çalışmalarında bunu görebiliyoruz ve buna benzer başka ıı, hususlarda da bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bu benim o ruh konusu özellikle benim de dikkatimi çekiyor. Zaten o e, bu şeyin yeni versiyonunda e, şöyle bir başlık koy düşündüm arkadaşlar. Alem konusunda kelam e, kelamdaki kırılma süreci diye yani o kırılmayı anlattım bu kırılmada bana göre Fahrettin Razi ile başlıyor Kazali ile değil arkadaşlar Fahrettin Razi özellikle biraz batıni etki altına girmiş görünüyor özellikle ruh konusunda ve evrenin yapısı noktasında bu tefsirini ben çok sık okuduğum bir tefsirdir tavsiye ederim bir bir bölüm var oraya bakabilirsiniz. Hareddin Razi'nin tefsirinin Muhafizeteyn surelesinin başında bir mukaddime vardır. Küçük bir mukaddime. Orada Ariflerden biri diye nitelendirdiği bir kişinin tefsirini nakleder. Tam bir batınî tefsirdir. Yani Muhafizeteyn suresine getirdiği, özellikle Felak suresine getirdiği tefsir, tam bir batınî tefsirdir. O yüzden şey döneminde bir kırılma yaşamıştır. Razi döneminde felsefenin ve şeyin ciddi etkisi görülmektedir. Fakat bir şey dikkatinizi çekerim. Buna rağmen bakın. <gülüyor> Razide bile kelamdaki iki hassasiyet hiçbir zaman kaybolmamıştır. Birisi Allah'ın kadim olduğu, evrenin hadis olduğu. Birisi bu. Ee, i̇kincisi de yoktan yaratma. Bilmem anlatabildim mi? Bu iki hassasiyeti kelamcılar hiç kaybetmemişlerdir. Fakat e, özellikle bu varlığı anlatırken biraz felsefenin kontrolüne giril, girilmiştir. İşte e, kadim derken vacibül vücut kavramını öne çıkarmışlardır. Sadece bu eşarilere has bir şey değildir. Mesela maturidilerden, ebul muaynen nesefide de aynı durum söz konusudur. Diğer maturidilerde de vaciple vacibül vücut ile kadim kelimesini eşitlemişler. Felsefecilerin e, vacibül vücut dediği şeyin aslında kadim olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Ve böylelikle aslında felsefedeki tabirin de işini boşaltmışlar kelamcılar. Yani kelam kitaplarında vacibül vücut dediğinizde asla felsefe kitaplarındaki vacibül vücut değildir. Kelamcı vacibül vücut derken tam da ifade etmek istediği şey kadimdir. Tek bir kadim vardır, o da Allah'tır. Kelamcıya göre Allah'ın dışında heyula gibi, suret gibi ya da başka bir şey gibi, başka bir varlığın kadim olması söz konusu değildir. Bu hassasiyet önemli. İkincisi de yoktan yaratma dediğimiz husus üzerinde çok dururlar. Fakat ruh konusuna gelince, gazali, şey, gazali diyorum, affedersiniz, maalesef razi, batınilerin benimsediği ruh anlayışını büyük ölçüde benimsemiştir. Gazali'ye baktığımızda, gazali en azından şunu der, ruh için, ee, Cismi latif ifadesini kullanır. Bakın, cisim ifadesini kullanır. Cismi latif. Fakat Razi'ye geldiğimizde ruh sanki maddeden mücerret bir varlık gibi e, algılanır. Nitekim Razi, bu yes el ki i ruh, ayeti çerçevesinde ruhu açıklar tefsirinde ki çok uzun, kitap çapında bir açıklamadır oradaki açıklama. Tamamıyla felsefe çizgisinde bir e, açıklama e, olarak karşımıza çıkar ama diğer kelamcılara baktığımızda, mesela ben Taftazani gibi, Kürcani gibi kelamcıların, eski kelamcıların bazı noktalardaki hassasiyetlerini devam ettirdiği kanaatindeyim. Razi gibi olmadığı kanaatindeyim. Hatta şeyin bir itirafı vardır Taftazani'nin. Yani der şu kelam kitaplarındaki nübüvvet ve ahiret bahisleri olmasa bizim kitaplar neredeyse felsefe kitabı oldudur yani o da bundan yakınıyor aslında onu söyleyip Yani kelamın gelmiş olduğu o noktadan yakınan bir kelamcı görüyoruz. Dolayısıyla niye? Çünkü kelamcı hassasiyetiyle baktığı takdirde o konuların hiçbirisinin aslında birçok konunun kelamın içerisinde olmaması gerekiyor zaten. Mesela bakın zaman mekan söz konusu olarak düşündüğümüzde kelamcılara göre zaman da mekan da e, itibaridir aslında. Yani zamandan, tek başına bir zamandan, tek başına bir mekandan bahsedemezsiniz. Bir şey olduğunda, bir varlık, bir mevcut olduğunda zamandan ve mekandan bahsedersiniz. Allah için zaten zaman ve mekan söz konusu değildir. Öyleyse zaman ve mekan, alemin yaratılmasıyla başlayan bir süreçtir. Alem olmadığı, olmadığı bir, bir evrede diyelim, evrede. Ne zaman vardır ne mekan vardır. O yüzden mesela son şey işlerken dikkatimi çekti. Hala diye bir tartışma vardır felsefede. Boşluk tartışması. Boşluğu niye tartışıyorlar? Diyorlar ki ya bir madde varsa ebedi şey ezeli ebedi bir madde varsa onun bulunduğu bir mekanın olması gerekir. İşte o mekan ya biraz boşluk taşıyacaktır ya da hiç boşluk taşımayacaktır. Şimdi Aristo gibi felsefeciler diyor ki boşluk diye bir şey yoktur, evren bir bütün olarak vardır. Dolayısıyla evren içerisindeki gelişmeler kendi içinde olup bitmektedir, boşluğa ihtiyaç yoktur. Ama atomcu görüşlere göre ise diyorlar ki atomların hareket edebilmesi için bir hareket alanının bulunması gerekir. Boş bir alanın, manevra alanının deyim yerinde ise bulunması gerekir. Öyleyse hala diye bir boşluğa ihtiyaç vardır. Şimdi ben kelam kitaplarına baktım, bizimkiler bir türlü yer bulamıyorlar aslında. Yani bu konu nereden çıktı gibi işliyorlar konuyu. Niye? Çünkü bakın, boş bir mekandan bahsedilemez kelamda. Çünkü mekanın kendisi itibari, cisim varsa mekan vardır, cisim yoksa mekan yok demektir. Öyleyse boş bir mekandan zaten söz edilemez. Bunun gibi bakın, felsefe içinde bulunan, daha sonra işte... Kelama da bir şekilde intikal etmiş olan bazı anlayışlar kelamda hep ireti kalmıştır. Mesela benim gördüğüm boşluktan bu haladan ilk bahseden kelamcı zannediyorum Cüveyni. Özellikle el-akidetun nizamiyesinde ondan önceki kitaplardan hiçbirisinde boşluk diye bir şeyden söz edilemez. Sadece zannediyorum Ebu'l-Mu'inen Nesefi'de herhalde geçiyor. Diyor ki boşluk varsa da onu Allah yaratmıştır. Yani aslında boşluk diye bir şeyi, bir konu ya da bir gündemi yok. Eğer siz boşluk diye bir şey düşünüyorsanız o da Allah Teala tarafından yaratılmıştır. Halbuki felsefede boşluk ebedi olarak bulunan bir şeydir. Nasıl ki madde ebedi olarak, şey ezeli ve ebedi ise, ezeli ve ebedi ise boşluk da ezeli ve ebedi olarak yani Tanrı'nın varlığından bağımsız olarak bulunmaktadır. O yüzden kelamdaki, ee, sorunun inşallah şeyini kaçırmadım. <gülüyor> ee, kelam ile felsefe arasındaki temel ayrım noktaları aslında buralarda yatıyor. Ee, biz birinci dönemde tamam felsefeden uzak bir kelam düşünüyoruz ama ikinci dönemde de anlayış olarak kelam hiçbir zaman kelam kitaplarından kaybolmuyor. Yani raziden sonra da özellikle o kelamcıların iki hassasiyeti yoktan yaratma, yani sadece kadim olarak Allah vardır Düşüncesi asla yok olmuyor Zaten inancın Temel noktaları da buralardır Arkadaşlar bu ikisi muhafaza Edildiğinde aslında diğerleri ayrıntı Olarak kalır Hocam O söylediklerinize bir ilave olarak Mesela Fahrettin razi Kelamcılar der Platoncu anlamda bir varlık Olarak yani bir cevher olarak Boşluğu kabul etmediler daha ziyade boşluğu böyle itibari bir yokluk olarak algıladılar. Yani, yani. boşluğu bile yoktan yaratmaya uyumlu bir şekilde dönüştü. Yani. Evet, yokluk tabii, tabii. şeklinde bir anlayış var. Evet. Arkadaşlar başka soru sormak isteyen arkadaşlar var mıdır? Hocam yazılı bir soru geldi İbn Arabi ile. E, kelamcıların evren arası arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır e, diye. Ben e, sizin İbn Arabi'de çalıştığınızı biliyorum. Evet. Acaba nasıl bir karşılaştırma yapabilirsiniz? Şimdi İbn Arabi'nin sistemi bir yönünden bakarsak kelamcıların sistemine uygun. Bir yönden bakarsak e, şeyden beri gelen pilotinustan pl bu yeni eflatunculuktan beri gelen anlayışa uygundur özellikle mertebeler söz konusu olduğunda biraz o şeye anlayışına gider felsefe anlayışına veya batiniyelerin anlayışına doğru kayar ama şimdi İbn Arabi biraz şarihleri elinde fazla ayrıntılandırılmış ve batiniyiliye ve felsefi anlayışa fazla adapte edilmiş halbuki benim gördüğüm ben çalışmamı görürse arkadaşlar oradan zaten fark edecekler benim gördüğüm İbn Arabi İki mertebe düşünmektedir. Birisi e, zat mertebesi, ikincisi de uluh, uluhiyet mertebesi. Hatta buna uluhiyet adını kullanır. Uluhet de uluhiyetin bir başka versiyonudur. Zat mertebesinde Allah ile evren arasında hiçbir münasebet yoktur. Hatta şöyle bir cümle kullanır arkadaşlar. Arapçasında söyleyeyim, ezberimde kaldı. La münasebete beynallahi ve beyni halkihi elbettete. Allah ile yaratılmış olan varlıklar arasında hiçbir münasebet yoktur. İşte bu zat ile evrenin ayrılığını gösterir. Bu noktadan baktığımızda aslında kelam düşüncesine uygundur. Çünkü kelamda da evren ile Allah arasında bir münasebetten söz edilemez. O yüzden ben mesela bu Allah-Evren ilişkisi, Allah-Evren münasebeti gibi kullanımları çok doğru bulmuyorum. Bazen zorunluluk icabı kullanıyoruz. Aslında böyle bir ilişkiyle irtibattan söz edilemez. Allah, e, kana Allahu alemi maahu şey. Allah vardı ve hiçbir şey yoktu. Allah yarattı evren oldu. Dolayısıyla arada bir ilişkiden söz etmek zaten imkansız. Karşılıklı bir ilişkiden. İbn Arabi bu yönden şey kelamcılara benziyor. İkinci husus ise e, uluhiyet dediğimiz bir yapı düşünüyor. Bu isim ve sıfatlar mertebesidir. Fakat bu yapıyı İtibari mevcut olarak görüyor. Ne var ne yok. Ama biz onun öyle olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu itibari mevcudu arkadaşların zihinlerine yerleştirmesi biraz zor olur diye ben bir kısa bir açıklama getireyim. İtibari mevcudu şöyle anlayalım. Bugün dünyanın etrafında paralel ve meridyen olduğunu düşünüyoruz. Değil mi? Aslında gerçekte ne paralel var ne meridyen var. Fakat biz onların var olduğunu düşünüyoruz. Ve o paralel ve meridyenler üzerinden bakın hesaplamalar yapılıyor, sınırlar belirleniyor, hatta uçak rotolar, rotaları çiziliyor. İşte İbn Arabi'nin bu itiba, İbn Arabi'de muteziledeki itibari mevcut tam da bunun karşılığı gibi. Aslında yok diyor fakat bir fonksiyon icra etmesi için bir varlık kategorisi olarak düşünüyor. Evren diyor bu isimlerin tecellisiyle meydana gelmiştir. Öyleyse biz bir ilişki ya da münasebetten söz edeceksek Allah evren ilişkisi değil, evren ile Allah'ın isimleri arasında bir ilişkiden söz edebiliriz. Öyleyse İbn Arabi'ye göre evren bütün isimlerin tecellisiyle meydana gelmiştir. İnsan da tıpkı evren gibi, bakın burada işte evrimden ayrılıyor İbn Arabi, insan da tıpkı evren gibi bütün isimlerin tecellisiyle meydana gelmiş bir varlıktır. Bu yönü bu da kelama çok uzak bir şey değildir. Nitekim kelamda da e, evrenin yaratılışı Allah'ın kudret, irade sıfatlarıyla gerçekleşmektedir. Biz ona tecelli yerine taalluk ifadesini kullanırız. Yani kudret sıfatının taallukuyla evrendeki varlıklar ya da varoluş gerçekleşmektedir. Hatta Maturidiler oraya başka bir sıfat daha öngörürler. O da tekvin sıfatı. Evrendeki bütün yaratıl yaratmalar ya da oluşlar ve bozuluşlar tekvin sıfatının eseri olarak gerçekleşir demektedirler. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ee, avukat Doktor e, Uğur Aslan bir soru sormuş hocam. Ee, Gazali'nin nedensellik konusundaki görüşleri çok e, malumunuzdur diyor hocamız. Evet. İşte ateşle pamuk yan yana geldiği zaman ateşin pamuğu yakması zorunlu değildir. İşte sonrasında David Hume, işte güneşin her gün doğudan doğmasını malumunuz bir alışkanlık olarak nitelemiştir. Bunların zorunlu olmadığını söylemiştir. Hocamız diyor acaba David Hume'un nedensellik teorisiyle gazane nedensellik düşüncesi arasında bir karşılaştırma böyle bu yönden bir benzerlik söz konusu mu diyor, bir karşılaştırma yapabilir miyiz bu yönüyle diyor. Yalnız şunu ifade edeyim, o gaza, sadece gazayla ait bir düşünce değil, bütün kelam aittir. Yani bu muhtezile dahil olmak üzere. Çünkü evet. Eğer zorunluluk öngörürseniz, onun içerisine ne mucize yine kerameti koyabilirsiniz. Mesela muhtezilede mucize çok önemli bir yer ifade eder. Dolayısıyla mucizenin olduğu yerde ki zorunluluktan bahsedemezsiniz. Fakat burada anlaşılmayan nokta şudur. Kelam e, e, adetullah söz konusu olduğunda sebep-sonuç ilişkisini zaten zorunlu olarak görür. Yani zorunlu derken şunu söylemeye çalışıyoruz. Adetullah çerçevesinde her şey o adetullah kanununa uygun olarak işler. Ancak Allah bazı noktalarda bu adetullahı kesintiye uğratabilir. İşte o kesintiye uğratmasına biz e, mucize ya da keramet adını veriyoruz. Dolayısıyla e, şimdi bir felsefeci, Bakırlani'ye diyor ki, böyle bir şeydir, e, felsefeciyle bir tartışması olmuş. Biraz felsefeci de üstten bakarak, biraz Bakırlani'yi de hafif küçümseyerek, bu kelamcılara göre diyor, e, işte Fırat'ın bir kenarından kayığa altı kişi biner, Öbür kenarına geldiğinde yedi kişi olur. <gülüyor> Şimdi şey diyor ki Bakırlani, tepe adam diyor. Biz bunu normal olaylar için söylemiyoruz diyor. Zorunsuzluğu biz mucize ve keramet noktasından söylüyoruz. Yoksa normal olaylar tabii ki böyle olacaktır. Her sabah kalktığımızda güneş tabii ki doğudan doğacaktır. Ama peki şunu diyebilir miyiz? Kıyamet koptuğunda ne olacaktır? <gülüyor> Öyle değil mi? Evet. Kıramet koptuğunda ne olacaktır? Güneş doğudan doğmayacaktır işte. Nitekim bakın, bu ihtimal her zaman var mıdır? Kıyametin kopması vardır. Zaten bugün Big Bang teorisinin geldiği noktada o değil midir? Son aşamada. Eskiden ateistler biliyorsunuz, dünyanın ezeli ebedi olduğunu, hiçbir değişim olmayacağını, kıyametin olmayacağını söylüyorlardı. Big Bang teorisinin son versiyonlarına göre, o da daha çok değişecek bakalım, bize doğru geliyorlar yani. Evet. Bizim anlayışımıza doğru geliyorlar. Evren sonradan meydana gelmiştir ve yok olacaktır. Öyle değil mi? Yani neticede o var olduğu duruma dönecektir. O büzüşme durumuna dönecektir. Öyleyse demek ki bakın bir zorunlu ilişkiden söz etmek zaten mümkün değil. Eee bir de şu vardır, bizim bazen nedenini açıklayamadığımız o kadar çok olaylar var ki. Bu sadece bize has değil, batıda da bu gerçekleşmektedir. Yani diyor, bir olay var, nedenini bilmiyoruz. Zaten mucize dediğimiz şey nedir? Sebebi olmayan sonuç ya da sonucu olmayan sebeptir. Şimdi Gazali özellikle orada e, Hazreti İbrahim'in yanması meselesini e, zaten tartışır. Hazreti İbrahim niçin yanmamıştır? O pamuk meselesini de oradan getiriyor zaten. Aslında bir insan normal olarak yanar. Ateşe atıldığında yanar. Bu kaçınılmazdır. Nitekim işte Hindular yakıyorlar insanların cesetlerini. Peki Hazreti İbrahim niçin yanmamıştır? Çünkü Allah Teala yanma yakma ve yanma sonucuyla sebebini birleştirmemiştir. Yani ateş yakıcıdır, sebeptir. Hazreti İbrahim yanıcıdır, sonuçtur. Burada sonuç gerçekleşmemiştir. Sebep vardır, sonuç gerçekleşmemiştir. Hazreti Musa'nın asasına baktığımızda da asa herhangi bir ağaçtan bir şeydir, bir eşyadır netice itibariyle. Yılan olması gibi bir durum söz konusu değildir. Onun asanın yılan olması sebep, sebepsiz bir sonuçtur. Bakın burada sebeple sonuç arasında bir kesinti öngörülmektedir. Zaten bakın kelam kitaplarında da mucize harikun lil ade. Aslında biraz açarsa koşudur. Harikun li adetillah. Allah'ın adetinin kesintiye uğraması demektir aslında. Bunun karşılığı. Burada eğer biz mucizenin varlığını düşünüyorsak, inanıyorsak, kerametin varlığına inanıyorsak zorunluluğu zaten kabul etmeyiz. Bir bu. İki, Mesela mucize peygamber için önemlidir. Hep ne deriz biz? El müeyyed bil mucizeti peygamberi anlatırken mucizeyle desteklenmiş kişi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğuna göre bundan sonra mucize yoktur. O zaman mucize anlamsız hale mi gelmiştir? Dediğimizde aslında hiç de anlamsız değildir. Mucize bugün için kainattaki zorunsuzluğu anlatmanın en iyi yoludur. Göstergesidir. Mucize varsa zorunluluk yok demektir. Ya da keramet varsa zorunluluk yok demektir. Ama bu şu demek değildir. E, sebep-sonuç ilişkisi her dönemde, her durumda kesilebilir anlamına gelmiyor. Zaten insanın hayatı içerisinde sebep-sonuç ilişkisi cereyan etmektedir. Bazıları şöyle bir ifade kul efendim kelamcılar sebep-sonuç ilişkisini kabul etmiyor. Öyle bir şey yok. Bir kere adetullah dediğimiz şey sebep-sonuç ilişkisidir zaten. Onu gösterir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olayların devam etmesi adetullah'tır zaten. Onun bozulmasına biz mucize diyoruz sadece ve oradan zorunluluk olmadığını söylüyoruz. Hocam hatta malumunuzdur Gazali şöyle bir örnek veriyor. Birisi gelse bir kelamcıya dese ki oğlunun başı koptu dese Hiçbir kelamcı diyor, oğlunun öldüğünden şüphe etmez diyor, merak etmeyin diyor. Yani hani o kaygı 7 kişi biniyor, 6 kişi çıkıyor, 5 kişi öyle o şekilde. Zaten evet. bakırlılığı da felsefeci öyle diyor. Bir adam diyor, ben onu normal <gülüyor> şartlar için söylemiyorum diyor. Evet. Ee, arkadaşlar soru sormak e, isterseniz el kaldırabilirsiniz ya da benim özele e, sorunuzu yazabilirsiniz e, isterseniz. Ee, soru sormak isteyen yoksa biz programımızın süresini tamamladık bir buçuk saatimiz doldu Cafer hocam sizi çok daha fazla yormayalım yani çok keyifli bir program oldu çok teşekkür ederiz ben teşekkür ee, ederim Allah razı olsun kitabınızın yeni baskısı çıkacak demiştiniz bana bize ama bu evren ve insan var Evet Aslında bu zaten bu bitmiş bir şey değil öbür e, Bakıllani Bakıllani kitabının yani yeni baskısı yeni baskısı değil yeni versiyonu. Ha, yeni versiyonu. Yeni versiyonu. Evet. Artık onu yani biraz genişletilmiş biraz daha yani öyle daha bir bak, biraz Bakıllani'yi de aşan e, kelam düşüncesine göre Allah evet. alem ilişkisi o tasavvur kelimesinde atıyorum. Biraz o tasavvur cahiliye döneminde olmuş herhalde. <gülüyor> yani çünkü şey tasavvur kelimesi arkadaşlar yani bu tasavvur evet. kelimesini oraya yanlışlıkla koymuşum ben. Çünkü tasavvur dediğiniz şey zihinde oluşturduğunuz bir hayaldir netice itibariyle. Allah'ın hayali misali gibi bir şey söz konusu olmaz. O yüzden kitabın ismi de değişecek. Kelam düşüncesine göre Allah ve alem anlayışı olacaktır. Evet, evet. Hatta oraya evet. bit ve kelimesini koyarak burada da zaten ve koydum. Ve'yi koymamın nedeni bu ilişki ve münasebetin olmadığını göstermeye çalışıyorum. Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz Cafer Hocam. Ben teşekkür Bizi ederim. Olun, yani çok istifade ettik. Bu alandaki çalışmalarınızın devam etmesini diliyoruz. Gerçekten kelamcılar alem konusuna çok önem verdiler. Yani kelamda bir düstur benimsenir denilir ki allah Teala fiilleriyle bilinir ve fiilleri de alemdir Allah-u Teala'nın. Yani alem adı üstünde allah Teala'ya alem olan, kendisi vasıtasıyla Allah-u Teala'nın bilinmesini sağlayan şey anlamına geliyor aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, biz yani de... Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlara hayırlı akşamlar olsun. Arkadaşlar da başarılar diliyorum. Ee, hoca, hocalarımızdan dinleyenler varsa onlara da e, selamlarımı iletiyorum. Ee, hayırla kalın, hoşça kalın. Ee, ben ayrılayım o zaman. Evet, de... Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. O evet. Okokut Derneği organizasyonuyla gerçekleştirdik. Biz inşallah bu türden kitap okuma gruplarımız devam edecek. Herkese hayırlı akşamlar. Oku Oku Oku Okut derneğine de başarılar diliyorum. Çok güzel bir şey. Biz de şeyde bir masak oluşturmuştuk okulda. Oraya da şöyle bir isim koymuştuk. Daha bu Oku Okut derneği de yoktu. Oku Okut Al Oku Okut pardon. Al Oku, okut. Geri getirmem. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Böyle bir kitap dağıtma durumumuz oldu. Başında bir al var bizimkinin. Al, oku, okut diye. Ee, i̇nşallah sizinki de başarılı olur. Bizim şimdi bu salgın dönemi olduğu için bizimki işlevsiz kaldı. Öyle zilirken engellemiyorlar. İnşallah salgın döneminden sonra biz o masayı tekrar faaliyete geçireceğiz. İnşallah hocam. İnşallah. Herkese hayırlı akşamlar hocam. Değerli arkadaşlar, selamlar. Allah emanet. Allah razı olsun. Selam. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ayrıca.